Normalde erkeklerde kolonoskopi yaşı 45 yaştır. Fakat bazı özel durumlar vardır. Örneğin ailesinde birinci ve ikinci derece akrabalarında kolon kanseri olanların bazı durumlarda daha genç yaşta yaptırmalarını talep ederiz. Ama özellikle çok sigara tüketen, Alkol tüketen, çok kırmızı et alanlarda ve yine eti ateşe değdirenlerde yani haşlama olarak yemeyen kişilerde risk daha yüksektir. Ve bu durumda 45 yaştan daha öne doğru çekebiliriz. Hocam kolon kanseri erkeklerde daha fazla mı görülür? Kalın bağırsak kanseri erkeklerde daha fazla gözüküyor, bu daha çok yaşam stilleriyle ilgilidir. Erkekler daha çok dışarıda yemek yerler ve erkekler daha çok eti karbonize eden yani eti siyaha kömüre çeviren yöntemlerle beslenirler dışarıda kebap türü veya mangal gibi ki bu kolon kanseri için risktir. Yine erkekler daha az lif içeren gıdalar alırlar bayanlara göre. Çünkü bayanlar evde daha çok tencere yemeği yiyebilirler. Bu da onlarda kalın bağırsak kanserinin daha az görülmesine sebep olur. Erkeklerde ise daha fazla görülür. Yine erkeklerde sigara ve alkol alımı daha fazladır ve bundan dolayı kolon kanseri daha çok gözükür.